Bunlar Bitsy bot yapmak için gerekli parçalar. Aslında bir sürü değişik parçayı bir araya getirerek bu robotu oluşturabilirsiniz. İlla bunlarla yapacaksınız diye bir şey yok. Bir tek kesinlikle Arduino çipiniz olmalı. O değişmez. Yani farklı türlerden piller, farklı motorlar kullanabilirsiniz. Hadi gelin burada neler olduğuna ve parçaların nereden geldiğine bir göz atalım. Ve sonra BitZ'yi bu tahta üzerinde monte edelim ki bu parçaların hepsinin kablolarla nasıl bağlandığını görebilin. Eğer parçaları ayırabileceğiniz iki fön makineniz yoksa, iki elektrik motoru ve tekerlek alabilirsiniz. Bunlar fön makinemizden alınan iki motor. Burada gördüğünüz ventilatör, fan gibi bir şey var. Altında ise laksen var yani sert plastikten yapılmış dayanıklı bir madde. Laksen, kolaylıkla takılabilir, delinebilir ve bazı parçaları monte etmek için de kullanabilirsiniz. Hırdavatçıdan alabilirsiniz. Bu da uzaktan kumanda. Bunu da gayet ucuza alabilirsiniz. Bunu Bitzy robotumuzu kontrol etmek için kullanacağız. Biraz elektrik bantımız, çeşitli 22'lik kablolarımız var. Bu da lehimimiz. Bunu da bağlantılarımızı lehimlemek için kullanacağız. Önceki videolardan hatırlarsınız. Bu da motor kumandası, motorun hızını kontrol etmemizi sağlar. İşte bu da vazgeçilmezimiz, Arduino çipimiz yani, mikro işlemci parçamız. Buna, motoru kontrol etmek gibi şeyler için bilgisayara takıp kodu yüklüyoruz. Bu ise bir elektronik devre tahtası. Kabloların ve farklı elektronik parçaların nasıl bağlandığını size göstereceğim. Sesleri kaydetmek ve tekrar çalmak için, Kayıt modülümüz de var. Robotun ses çıkarmasını tetiklemek için Arduino çipimizi kullanacağız. Ayrıca 8 adet kalem pilimiz var ve yan taraftaki pil yataklarına yerleşecekler. Bu piller aslında 1,5 volt fakat seri bağlantı yaptığımızda 12 volt olabiliyorlar. Bu durum 1,5 volttan yüksek voltajlarda çalışan güç motorları için gayet iyi. Ve burada soketlerle bağlantı kurmak için çeşitli transistörler var. Üç renkli LED, vida ve rezistörler var. Ayrıntılarına önümüzdeki videolarda gireceğiz. Burada da alarmı saatimizin elektronik devre tahtası var. Onun da bazı parçalarını kullanacağız. Ha, bir de kahve makinemizin kahve kabı var. Bidzi için bazı parçalarımızı bunun üzerinde kullanacağız. Burada gördüğünüz plastik kablomuz da var. Ayrıca Bitzy için kızılötesi sensöre ihtiyacımız var. Kızılötesi sensörler uzaktan kumandayı algılamak için kullanılacak. O da şöyle bir şey. İşte parçalarımız bunlar.